Sevgi arkadaşlar, hepinize selamlar. Yepyeni bir videomda yine sizlerle beraberim. Arkadaşlar, marketten dondurma aldık. Bugün dondurma sezonunu açacaktık ama yağmurun azizliğini uğradık. Ama yine biz dondurma sezonunu açıyoruz. Dondurmamızı yiyeceğiz. Afiyetle. Çıkmadı kapağını. Açamadım. Açamadım. Açamadım. Evet. Zor da olsa açmayı başardık arkadaşlar. Öncesini oğluma veriyorum bir kaşık. Afiyetle oğlum yiyor. Müsaade ederseniz bir kaşıkla ben alayım. Hmm. Dondurma da çok güzel. Müthiş. Al. biz markete gittiğimizde hava açıktı ama ne yazık ki şu an hava kapalı ve yağmur yağıyor al al Evet arkadaşlar kanalıma bu ah. Mehmet Ayaz kendi yiyor arkadaşlar dondurmayı benim yedirmemi istemedi al ah. ben sana vereyim sen ye, tamam mı Evet çok güzel müthiş değil mi oğlum müthiş Dondurma harika. Ay çok ay çok, ay çok soğuk. Çok evet. hmm. Dondurma çok soğuk. Dondurma çok soğuk. Mehmet Ayaz öyle diyor. Dondurma çok soğuk. Hı -hı. Çok Tadı da çok güzelmiş. Evet arkadaşlar. sosatom Süper. Dondurma süper. Anne. Anne. Tamam aşkım. Şurada oturursun sosatom. Evet. Mehmet ayaz yemeye devam ediyor. Sus, sus. Bir tane de ben yiyebilir miyim canımın için Hırsınlar, hırsınlar, hırsınlar. Hayır. Hı -hı. Dondurma çok güzelmiş. Tadı bir harika arkadaşlar. Harika mı anne? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yepyeni bir videomda görüşmek üzere. Yepyeni bir videomda görüşmek üzere. Hepinize sevgi ve saygılarımla kanalıma abone olup beni desteklemeyi, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkürler. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar bu arada. bye bye bye bay bye bye, bye, bye. bye, bye. bye, bye. hoşça kalın